Rüyada tavuk eti görüyorsunuz. Yani kendiniz mesela tavuk eti kesiyor olabilirsiniz. Yani rüyada eğer ki e, gören kişinin burada e, maddi olarak kazancıyla ilgili düşünceleri, onunla ilgili kötü fikirli insanlar, işine engel olmak isteyen insanlar arasında ciddi anlamda aydınlanacağı kötü gözlerden, yapılan dedikodulardan zahmetsizce kurtulup, çok güzel bir aydınlanmayı temsil eder. Ama rüyada tavuk etini bir tanıdığınızdan, yakın bir tanıdığınızdan alıp size veriyorsa bu şu demektir. Yani o kişinin size ne kadar iyi niyetle olursa olsun o kişiden bir art niyet, kötülük beklemeniz gerektiğini ve ev düzeninize, işinize zarar vereceğini gösterir. Eğer ki tavuk etini sadece kendiniz yiyorsanız aile içerisinde ee, gerçekten e, sağlık problemi kim yaşıyorsa ani e, sağlık problemi yoksa bile var ama ameliyatlık bir durum yoksa bile aynı bir operasyon geçireceği ve bu operasyondan sağ Salim kurtaracağını gösterir ve bu rüyayı tavuk tavuuğu gören kişi e, tavuk etini görüyorsa pinti olduğunu <gülüyor> Ve pintilikten parasını sakladığını ve bu yüzden de parası ile ilgili hayır yapmış olması gerektiğini gösterir. Eğer ki rüyanızda tavuk kızarmış bir tavuk görüyorsanız ve bu tavuk e, yemeye çalışıyorsanız Yakın dost, çevre ve camianızla ilgili noktada çok büyük krizler, iftiralar, yalanlar, hırsızlıklar ve sizi yoracak birçok noktanın zararını göreceksiniz. O yüzden pişirilmiş tavuk kötüdür ve bu evrede sizi günaha... Sizinle ilgili günahınızı almak, ailenizin günahını almak, sizi kötülüğe düşürmek size enerji olarak zarar vereceklerini gösterir. O yüzden çevrenizdeki seçtiğiniz, öyle pişirdiğinizi görüyorsanız kızarmıştır. kime inandıysanız ve kiminle o rüyanın içerisindeyseniz onun zararlı olduğunu düşürmeniz lazım. O yüzden... Normal tavuk eti görüyorsanız, çiğ tavuk görüyorsanız ve çiğ bir şekilde görüyorsanız hayırlı kazançlarınız Allah katında da çok günahlarınızla alakalı aranıp yepyeni bir hayata ve işbirliği içerisinde olacağınız her insanla mutluluğu ve hayli gösterir. Aman kızarmış tavuk görmeyin rüyanızda yeter. Diğerli zenginlik, huzur, berekettir. Hoşçakalın.